Görelim genel haber bültenine karşınızdayız. Türkiye'nin zaman tarihi haber başlıyor yaklaşık 20-32'ye kadar bu ekranlarda gündelik haberleşme nedeniyle gelişmeleri için paylaşacağız. belli ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya krallarımızda şöyle bir hatırlatıcı olursak: Sosyal kral tarih haber, Pinterest tarih haber, Telegram haber, TikTok tarih Facebook haber. İlkenin Tarık Haber, Yay Tarık Haber, tam Tumblr Tarık Haber, Enkselam et Tarık Haber, Twitter et otyılmaz, redtipkantayp7308, YouTube Tarık Haber TV üyeke, Ömer Tarık Yılmaz hesapları yayındayız değerli dostlar. Eğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak bir kolay bir yayın, yayındayız, bir kolay bir kanalımız Tarık Haber TV'den üzere ulaşabilirsiniz değerli izleyenler. Canlı yayına yayınlayız. Canlı yayın kanalımız Tarık Haber teyvelerimiz yere ulaşabilirsiniz. Dike de yayınlayız der dostlar. Dike kanalımız Tarık Haber teyvelerimiz yere ulaşabilirsiniz. Yeni yayınlayacağız dostlar Twitch kanalımız tarh haber gibi den bizlere ulaşabilirsiniz Normal düzenler Twitter kanallarımıza bekliyorsunuz. Ve değerli dostlar, nanovayla yayındayız, nanovay kanalımız, harika haber bilen bizlere ulaşabilirsiniz. Ve ana bir ülkenimiz başlıyor değerli yani dediğimiz gibi yaklaşık 20-32'ye kadar bu ekranlardayız. Ve i̇lk haberimize geçiyoruz. Annesini ve iki kardeşini öldürdü. Ensenyurt'ta Yurt'ta kan donduran olay yaşandı değerli izleyenler. Son dakika haberine ve İstanbul Ensen Mahallesi'nde bir kişi evde kavga etti annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini öldürüp kafasını kaldırırken ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyoruz. Esenyurt'ta korkunç olay. Annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar girişiminde bulundu. Son dakika, İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bir kişi evde kavga ettiği annesiyle birlikte kız ve erkek kardeşini öldürüp kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. Olay, saat 17.45 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Ömer Orrak ile kardeşleri Esra Orrak ve Yasin Orak arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmaya dönen kavgayı ayırmak için evdeki anneleri Nuray Orrak araya girmeye çalıştı. Bu sırada Ömer Orak, yanında bulunan tabanca ile annesi Nuray Orrak ile birlikte kardeşleri Esra ve Yasin Orak'a ateş etti. Silah seslerini duyan telefona sarıldı. Anne ve iki kardeşi olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Orak ise kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekat ekiplerinin bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alıp vatandaşları uzaklaştırırken, anne ve iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan Ömer Oraka ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. pazar seçimi olsa hangi partiye oy verdiğiniz ankette ilk 3 parti arasındaki fark kitkili açılıyor değerli izleyenler. Son dakika haberi ve Türkiye'de merakla beklenen seçimlere bir seneden az bir süre kaldı. Partiler ve anket şirketleri seçim çalışmalarına hız kesmeye devam ederken vatandaşlar da sol oy oranlarını merak ediyor. Bolacı araştırma şirketi Temmuz ayı anket çalışmasını tutuyordu. Son çalışmada iki, ilk 3 sırada yer alan AK Parti, CHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarının ya, Yakınlığı dikkat çek. Son anket sonuçları paylaşıldı. İlk üç partinin oy oranlarında dikkat çeken yakınlık. Türkiye'de merakla beklenen seçimlere bir seneden az bir süre kaldı. Partiler ve anket şirketleri seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken vatandaşlar da son oy oranlarını merak ediyor. Gorece araştırma şirketi Temmuz ayı anket çalışmasını duyurdu. Son çalışmada ilk 3 sırada yer alan Ak Parti, CHP ve İyi Parti'nin oy oranlarının yakınlığı dikkat çekti. Türkiye seçim atmosferine girdi. Merakla beklenen seçimlerin 2023 yılının Haziran ayında yapılması bekleniyor. Muhalefetin ısrarlı erken seçim söylemlerine rağmen iktidar da seçimlerin zamanında yapılacağını belirtti. Siyasi gündemin hareketli olduğu şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de araştırma çalışması OHC araştırma tarafından duyuruldu. Temmuz ayı için yapılan çalışmada ilk üç partinin oy oranlarının birbirine yakınlığı ise dikkat çekti. İşte sonuçlar. Türkiye genelinde yapılan araştırmada vatandaşlara, bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz, sorusu soruldu. Üç parti yüzde 20 ile 30 bandı arasında yer alırken diğer bütün partilerin yüzde 10 bandının altında kaldığı görüldü. İşte orijinal Temmuz 2022 anketi. AK Parti, %27,1 CDP %24,0 İyi Parti %22,1 DDP %7,6 Milliyetçi Hareket Partisi %7,0 DEVA %2,2 Gelecek %2,0 CHP %1,8 VBP %1,7 BTP %1,7 Saadet %1,3 Diğer %1,5 Ordinin Haziran ayı anketinde ise şu sonuçlar çıkmıştı. AK Parti %27,7 CDP %23,8 İYİ Parti %20,6 Örbitörümüz devam ediyor yaklaşık 20-32'ye kadar değerli dostlar. Zam geliyor mu işte merak sorunun yanıtı değerli izleyenler. Araç sahipliğinin yakından takip ettiği akaryaket fiyatları ilgili son dakika haberle gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hem otorun hem de benzin fiyatlarına indim gelmişti. Biren petrol ve döviz kurumundaki dalgalanma nedeniyle benzin fiyatlarına zam geleceği konuşuluyordu. Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin zam gelecek mi? İşte son dakika haberin detayları. Son dakika akaryakıt fiyatlarındaki zam konuşuluyordu. Araç gelişme yaşandı benzin. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hem motorin hem de benzin fiyatlarına indirim gelmişti. Rent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle benzin fiyatlarına zam geleceği konuşuluyordu. Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte son dakika akaryakıt haberinin detayları. Son dakika akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrası rota terse dönmüş, dolar kurundaki düşüş motorunun litre fiyatına indirim olarak yansımıştı. 30 lira olan motorunun litre fiyatı 3,34 lira gerilemişti. Motorine üst üste gelen indirimlerin ardından benzinde 2,13 lira ve ise 1,71 lira indirim yapılmıştı. Vatandaşlar indirimlerin devam etmesini beklerken benzine zam geleceğine dair beklentiler oluştu. Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde. İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 25,20 liradan satılıyor. WPG litre fiyatı indirimin 10,70 liradan satılıyor. Son dakika, benzine zam gelecek mi? İşte cevabı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine gelmesi beklenen 96 kuruşluk zamının iptal edildiği ve herhangi bir fiyat değişimi olmayacağı öğrenildi. Petrol fiyatları yükselecek mi? Tarih verildi. Yılbaşından bu yana 7 ayda benzine %225, yüzde %264 zam gelirken enerji uzmanı Ali Arif Aktürk fiyatların ne zaman düşeceğine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanabilecek tarihe ilişkinde konuşan enerji uzmanı Aktürk, eğer Temmuz ayında merkez bankalarının faiz artırımı olursa piyasaları etkileyecek ve rent petrol aşağı doğru gelecek. Benzin ve motorun fiyatında da nispeten mevsimsel etkisini bir kenara bırakırsak Eylül'den sonra uluslararası arası piyasalarda gevşeme başlar. Ama doların değerini bir kenara bırakıyorum. Çünkü fiyatları dolarda yüzde yüz etkiliyor. Dolayısıyla benim tahminim Eylül-Ekim'de uluslararası piyasalarda farklı bir çatışma ortamı olmazsa uluslararası piyasalarda düşüş olacak. Dolar-TL kuru da er değişmez bu seviyelerde kalırsa Eylül-Sonu Ekim başında benzin ve motorin litre fiyatlarının 22-23 TL'lere ineceğini tahmin ediyorum yorumunda bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Benzine gelen... alarm evrenin devam ediyor yaklaşık 20 95'e 0 ve 91'e 1-1 bit. bitti. Skordan çok o detay ortaya çıktı değerli izleyenler. 187 golün kariyeri iki maçta skordan çok detay ortaya çıktı. Sierra Leone futbol filasyonunu toplamda 187 golün Kaydediği iki maç için soruşturma başlattı. maçlar 95'e 0 ve 91'e 1'lik skoruyla bitti. Federasyon böyle utanç verici bir durumun cezasız kalmasına seyirci olamayız açıklamasını yaptı. 187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı. Sierra Leone Futbol Federasyonu Toplamda 187 golün kaydedildiği iki maç için soruşturma başlattı. Maçlar 95-0 ve 91 birlik skorlarla bitti. Federasyon, böyle utanç verici bir durumun cezasız kalmasına seyirci olamayız açıklamasını yaptı. Sierra Leone'da futbol sahalarında henüz görülmemiş bir olay yaşandı. İkinci lig maçında Kahuna Rangers ve Buc F.C. karşı karşıya geldi. Premier Lig'e yükselme maçlarında rakiplerini ağır şekilde mağlup etti. Kahuna, ve United'ı 95-0, Bulf FC'de, Kolyma Lübnan'ı 91-1 yenerek Sierra Leone Futbol tarihinin en farklı iki galibiyetini elde etti. Ancak şaşırtıcı olan taraf, iki maçın devre arası skorları sadece 2-0 ve 7-1'den. Maçların skorları geçersiz sayıldı ve soruşturma başlatıldı. Cezasız kalamaz. Sierra Leone Futbol Federasyonu Başkanı Thomas Laddy, böyle utanç verici bir durumun cezası kalmasına seyirci olamayız. Derhal bir soruşturma başlatacağız ve bu vasaklıktan sorumlu olan herkesi tutuklayacağız. Suçlu bulunanların tümü federasyon kurallarına göre ele alınacak ve ayrıca ülkenin yolsuzlukla mücadele komisyonuna teslim edilecek ifadelerini kullandı. Sierra Leone Futbol Federasyonu, FIFA ve CAF kurallarına uygun olarak Batı Afrika ülkesinde maç manipülasyonuna karşı sıfır tolerans sürdürüldüğünü açıkladı. İkinci yarıda işler karıştı. Hem Kahuna hem de UFCE. Son maçlar öncesi aynı puanla sahiplerdi ve Premier League için doğu bölgesinin son eleme aşaması olarak kabul edilen ulusal lig'e katılmak için mücadele ediyorlardı. İki maç da aynı anda başladı ve bu tıkoyma Lübnan maçının hakemi ikinci yarıyı yönetmeyi ve ekledince hakem değişikliği yaşandı. Kanunlu'nun ligde toplam 93 golü olması ve bu 84 golü olması, daha çok gol atan takımı bir üst kademeye taşıyacağını netleşmesiyle iki maçın da ikinci yarısında işler karmaşık bir hal. Hunan'ın CEO'su Erif Kayteli, ekibine ve olaya karışan diğer üç takımın sosyal medya hesabından kınayarak, teknik kadro ve yönetici üyelerde dahil olmak üzere tüm ekibi araştırmak için bir komite kurduğunu ve kim bu işe girdiyse ona göre işlem yapılacak ifadelerini kullandı. An sayfaya dönmek için tıklayınız. Yapmaz idamet. Ana haber üretimimiz devam ediyor yaklaşık 20-32'ye kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Tahliye çıkmadı, ceza düştü. Kadı şeker kadın aleyhime ifade vermiş bu çağa çıkarma nedenim deli ve açık. Konya'da 2020 yılında meydana gelen korkunç olayla Kadeş Şeker'in sevgilisini darp ettiğini düşündüğü kişiyi engellemek ister, isterken öldürmüş. Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay tarafından bozulan kararda Şeker'in tutulduğunu devam kararı verildi. Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürürdü. Şeker'in ifadesinde bıçağın ses, sesinden korkar diye mı çıkardım. Sadece yardım etmek istedim. Kadın aleyhime ifade vermişti diye Şeker'in dış duruşmada... Heyecanlı olduğu belirginiz. Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı. Cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü. Konya'da 2020 yılında meydana gelen korkunç olayda Kadir Şeker sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürmüş, Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay tarafından bozulan kararda Şeker'in tutukluğuna devam kararı verildi. Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü. Şeker ifadesinde bıçağın sesinden korkar diye bıçağımı çıkardım. Sadece yardım etmek istedim. Kadın aleyhime ifadeler vermiş dedi. Şeker'in duruşmada heyecanlı olduğu belirtildi. Konya'da sevgilisi Ayşe Dırlay'ın, 35 dövdüğü öne sürülen Özgür duran 32 engel olmak isterken kalbinden bıçaklayın, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulduğu için yeniden yargılanan Kadir Şeker, tutukluluğunun devam etmesine karar verilip, cezası 10 yıl on aya düşürüldü. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı ilk mutladasında usul ve yasaya uygun bozma ilamına karar verilmesini talep etti. Duruşmaya katılan öldürülen Özgür Duran'ın kardeşi Remzi Duran, abime son kez bakmasını istiyorum diyerek abinin fotoğrafını gösterdi. Duran, kadına şiddete karşıyız. En ağır şekilde yargılanmasını istiyoruz dedi. Annem Mübeylian Güner ile babası Cengiz Duran, Yargıtay'ın bozma kararına karşı oldukları dile getirdi. Kadir Şeker'in avukatları da tahliyesini talep etti. Kadir Şeker de ifadesinde daha önceki ifadelerimi tekrar ederim. Bozma kararına katılıyorum dedi. Savcı azami oranda indirim ve tahliye istedi. Savcı son mutalaasında daha önceki verdikleri mutalaayı tekrar ettikleri San'ın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesi ve San'ık Kadir Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Anne Mübeyyan Güner, yeniden söz alın, tahliye talebine tepki gösterdi. Güner, burada bu çocuk suçsuz olsun. Kendi ellerimle kurtaracağım. Benim böyle bir devletim olamaz. Ölüm gibi ceza aldı dedi. Ardından konuşmasını devam ettirmesi üzerine salon dışına çıkartıldı. Sadece yardım etmek istedim. Son sözü sorulan Kadir çekerdi. Üzüldüğüm için gittim. Arkamdan saldırdı. Boğazını ısıttı. Ciğerlerimin acısını hissettim. Nefesim kesildi. Mıçağın sesinden korkar diye, bıçağımı çıkardı. Maktulün yaralandığını fark etmedi. Sadece sağ elimde acil hissettim. Kadının ağlamasını duymadım. Alelime ifadeler vermiş. Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece yardım etmek istedim. Hayatını kaybettiği için üzgünüm, dedi. Mavi gömlek, siyah pantolon giyen ve yeni tıraş olduğu görülen Kadir Şeker'in, duruşmada heyecandan yerinde dururken sağ ve sola doğru sallanır şekilde hareket ettiği gözlendi. Mahkeme heyeti, 12,5 yıl olan cezayı 10 yıl 10 aya düşürerek, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi. Rahatlıkla gidiyor elini, yüzünü yıkıyor. Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner, neredeyse Kadir öldürmediğini söyleyecek. Ama bıçak onu. Rahatlıkla gidiyor elini, yüzünü yıkıyor. Ben olsam olay yerinden ayrılamam. Bu nasıl korku panik. Adalet yerini bulduk. Ben buna inanıyorum. Olay öyle değildi. Baştan beri kadına şiddet diye kurtarmaya çalışıyorlardı dedi. Kadire de üzülüyorum. Baba Cengiz Duran ise Kadir'e de üzülüyorum. Hakim kimseye bayramı yaşatmadı. Türkiye'nin beklediği haber çıkmadı. Kadir bir katildir bunu herkes böyle bilsin diye konuştu. DLA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ankara'da izinsiz DBT yürüyüşünde olay çıktı. Buyurun Uyumdurken... Dükkan. Ama ben bir teyiriz de bu 20-32'ye kadar büyük bir dostum. Dikkat çeken ekonomi duyurusu yapıldı değerli izleyenler. Yorum yapıldı. Her ailenin kapısında otomobili var dedi. Sosyal güvenlik bakanı velat bilginden dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'nin eğitim ve refah seviyesinin yükseldiğine vurgu yapan bakan bilgin, Türkiye'de bütün ailenin her gelir grubundan ailenin kapısında otomobil var, çocukları okuyor, netice itibariyle hepimiz bireysel hayatımızdan bunu hisselebiliriz dedi. İşte bakım bilginin çok konuşulacak bu açıklamadır. Finans, finans, ekonomi. Bakan Vedat bilginden dikkat çeken ekonomi yorumu. Milli gelir 10 bin doları geçti, her ailenin kapısında otomobili var. Bakan Vedat Bilgin'den diktat çeken ekonomi yoruldu. Milli gelir 10 bin doları geçti, her ailenin kapısında otomobili var. Dün açıklanan enflasyon verisi sonrası birçok kişi ekonominin gidişatını eleştirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den diktat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'nin değiştiğine ve refah seviyesinin yükseldiğine vurgu yapan Bakan Bilgin, Türkiye'de bütün ailelerin, her gelir grubundan ailenin kapısında otomobili var, çocukları okuyor. Netice itibarıyla hepimiz bireysel hayatımızdan bunu hissedebiliriz dedi. İşte Bakan Bilgin'in çok konuşulacak o açıklamaları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, İçkin İl Müdürlükleri 2022 yılı hedef performans izleme toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Bilgin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin 2000'li yıllardan itibaren yükselen ülkelerden biri olduğunu belirten Bakan Bilgin, Türkiye'nin diğer ülkelerden farklılıkları var. Birincisi, imparatorluk geleneğine sahip. Gelenek boşuna yaşanmış bir şey değildir. Oradan elde ettiğimiz olağanüstü bir birikim var. İkincisi, Türkiye tarihsel olarak sahip olduğu mirası Anadolu coğrafyası üzerinde temsil ediyor. Burası Akdeniz'in merkezinde olan, Dünya Ticaret Yolları'nın tarihsel olarak merkezinde olan bir yer. Bugün de Dünya Enerji Yolları'nın merkezinde olan bir yer dedi. Milli Gelir Çıkışı Bakan Bilgin, Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli faktörlerden birisinin de jeopolitik konumu olduğunu ifade ederek, tl. yıllarda 300 dolar olan kişi başına milli gelir, şu anda 10.000 doları geçti. Türkiye zincirlerini kırdı ve kalkındı. Bizim rakamlarımıza bakmayın, OECD rakamlarına bakın. Türkiye'de neydi? Sanayide hangi ürünleri üretiyordu, savunma sanayinde neler vardı? NATO'nun verdiği işe yaramaz. Üstelik gibi altında verip sonradan para istediği silahların dışında neyi vardı? Baktığınız zaman Türkiye değişiyor. Refah seviyesine bakın. Türkiye'de bütün ailelerin, her gelir grubundan ailenin kapısında otomobili var, çocukları okuyor. Netice itibarıyla hepimiz bireysel hayatımızdan bunu hissedebiliriz diye konuştu. Enflasyon mesajı. Bakan bilginin. Gelişmiş ülkelerin en büyük probleminin yalnızca enflasyon artışı olmadığını ve hızlı şekilde ortaya çıkan resesyon tehdidi olduğunu belirterek, dünyanın yaşadığı bu küresel kriz bizi da etkiliyor. Bizim dövize ihtiyacımız var. Dolayısıyla döviz fiyatlarındaki bir dalgalanma bizim ekonomimizde sarsıcı etki yapıyor. Burada yapılacak en önemli şey, enflasyon tahribatını çalışanlarımıza ve emekçilerimize hissettirmemek, bu tahribatı koruyacak tedbirler almak. Biz sosyal bir devletiz, bunu yapmaya çalışıyoruz dedi. DLA, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Benzine zam gelecekti. Flaş gelişme. İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zandı. An haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-32'ye kadar bu ekranlardayız. Değerli izleyenler. de oturanların üstüne kurşun yağdırdı. Nide'de bir kafede oturan müşterilere düzen, düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi kırılan cam parçasıyla yaralandı. Olay güvenlik kameralarında ambian yansıdı. Kafede oturanların üstüne kurşun yağdırdı. Bir kişi yaralandı. Nide'de bir kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi kırılan cam parçasıyla yaralandı. Olay güvenlik kameralarında ambian yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk mahallesinde bir kafede meydana geldi. Oturan müşterilere başında şapka bulunan bir şüpheli, pencereden tabancayla ateş ederek kaçtı. Müşterilerden biri ise yanındaki tabancayla şüpheliye ateş ederek karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir yaralı. Can parçasıyla yaranan müşterilerden meyze, ambulansla Ani'de Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, kaçan şüpheliği yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırı anı işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. İVA, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Evden sürünerek çıktı, kapının önünde can verdi. Ana Haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 20.32'ye kadar. Değer izleyenler, YouTube Başkan Yardımcısı paylaştı olay yorum geldi. Acım Ucalı'nın yapımcısı olduğu Survivor All-Star şampiyonu Nisa Pelikbaşı olunca hem izleyicilerden hem de bazı yarışmacılardan tepkiler geldi. Ilıcalı SMS sıralamalarını açıklasa da izleyiciler tatmin olmadı. Türk Başkan Yardımcısı İbrahim Ustu'dan da Survivor paylaşımı geçirmek için. başına tepkiler yağarken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ustu'dan sürgülüyor paylaşıldı. Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor All-Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı olunca hem izleyicilerden hem de bazı yarışmacılardan tepkiler geldi. Ilıcalı sms o sıralamalarını açıklasa da izleyiciler tatmin olmadı. Radyo ve Televizyon kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Ruslu'dan da Survivor paylaşımı gecikmedi. Survivor All-Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı olunca Acun Ilıcalı'ya ve yapıma binlere tepki geldi. Acun Ilıcalı gelen tepkilerden sonra, Gerekirse noter tasdikli oyları yayınlarız. Kimse bizim namusumuza dil uzatmayacak, herkes haddini bilecek diyerek finallerdeki oylama sonuçlarının oranlarını yayınladı. Ancak bu paylaşımda çoğu kişiyi tatmin etmedi. Sosyal medyada Nisa bölük başına ve Acun Alıcalı'ya pek çok tepki geldi. Bu tepkiler sürerek Radyo-Hey Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da bir paylaşım yaptı. İbrahim Uslu paylaşımında şunları yazdı. Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak Surveyor Alstar 2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Birçok açılan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna. Acun Ilıcalıdan Surveyor finalindeki tartışmalara yanıt, boylama oranlarını yayınladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ünlü oyuncu Nihat Alp... 2032'e kadar bu ekranlardayız değerler. Beşiktaş'tan bir transfer daha geldi. Arevalle'de değerli isyeriler. Beşiktaş, Jensen Molek ve Sandor Tulleyik ile anlaşması sağladı. Geçen sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa ile 14 paçay çıkan Kongo'lu forvet 12 gol 4 asistlik performans göstermişti. Beşiktaş'tan bir transfer daha. Alay. Beşiktaş, Jackson Muleka ve Standard League ile anlaşma sağladı. Geçen sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti. Jackson Muleka. Beşiktaş, Jackson Muleka'yı kadrosuna kalktı. Değer alan habere göre, siyah beyazlılar, demokratik Kongolu futbolcuyu 35 milyon euro bon servis bedeli karşılığında transfer etti. Belçika ekibi Stadlar Değir, siyah beyazlıların 3.5 milyon euro bol servis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti. Nureka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1, -1 milyon euro ve maç başı 5.000 euro ücret alacak. 22 yaşındaki Forvet, resmi açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak. Geçen sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu Forvet, 12 volt. Dört asistlik performans göstermişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Beşiktaş resmen açıkladı. Kap bildirimi geldi. Ama verbi devam ediyor. Yaklaşık 20 32'ye kadar değerli izleyenler, Karadeniz'de tahtu koridoru planı Erdoğan tarif vererek duyurdu. Değerli. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Maria ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına açıklama yaptı. Tavuk koridoru ile ilgili sor soruya gelen Erdoğan, Karadeniz koridoru önem ifade ediyor. bu ve Zelenski'nin yak yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Daha da dünyaya ulaşma söz konusu bizde sıkıntı yok ama dünyada var. Bir hafta 10 gün içinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaştırmaya çalışacağız de. Son dakika Karadeniz'de tahıl koridoru planı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu. Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklama yaptı. Tahıl koridoruyla ilgili soruya da yanıt veren Erdoğan, Karadeniz koridoru önem ifade ediyor. Putin ve Zelenski'nin yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Dahıl'ın dünyaya ulaşımı söz konusu. Bizde sıkıntı yok ama dünyada var. Bir hafta 10 gün içinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaştırmaya çalışacağız dedi. Son dakika haberi İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Draghi, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkiler, terörle mücadele, Avrupa Birliği, bölgesel meseleler ve Karadeniz'deki tahıl koridoru planına değindi. İşte son dakika haberinin tüm detayları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sığın başları şu şekilde. İki Akdeniz ülkesi olarak hem bölgesel hem küresel konularda görüş alışverişinde bulundu. Stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz İtalya ile üçüncü hükümetler arası zirve toplantımızı gerçekleştirdik. Birçok alanda dokuz işbirliği anlaşması imzaladık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz her geçen gün gelişiyor. Salgına rağmen ticaret hacminiz geçen sene yüzde 34'lük rekor artışla 23 milyar doların üzerine çıktı. Gündemimizde terörle mücadelede işbirliği olarak önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda İtalya'dan beklentilerimizi paylaştık. Sayın Başbakan'la göçün idaresi ve yasa dışı göçle mücadele konularını da ele aldık. Türk-İtalya Üniversitesi'nin kurulması girişimini görüştük. Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda nedeni önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin üyelik perspektifinin güçlendirilmesi önemlidir. İtalya, Türkiye'nin üyeliğinin Avrupa'ya sağlayacağı katma devrin bilincindedir. Bu desteğin artacağını düşünüyorum. Ukrayna krizini de ayrıntılı biçimde ele aldı. Zirve vesilesiyle Libya başta olmak üzere diğer bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bravhi'nin açıklamalarından satır başları ise şu şekilde. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya görüşmelerinde merkezi yeri var. İstanbul Sözleşmesi konusunda Sayın Erdoğan'a teşvikte bulundu. Soru-cevap Bravhi, Libya'da denge ve istikrar her iki ülke açısından önemli. Libya'da barışın ve istikrarın sağlanması için neler yapılabileceğini ele aldık. İki ülkenin bakış açısı birbirine yakın. Çatışmalarımızı sürdürme kararı aldık. Bira ki, Karadeniz'de tahıl koridoru planı, G7 konusunda basın toplantısında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bir plandan söz etmişti, bahsetmişti. O plan çok önemli harekete geçmek için. Ama birçok güvenlik koridorunun açılması lazım. Türkiye burada merkezi bir rol oynamakta Birleşmiş Milletler Şemsiyesi'nin altında. Ukrayna, Türkiye, Rusya bu noktada hazırlar. Remnenin katılımını bekliyorlar. Bu anlaşma bir genel barışa ulaşmak açısından çok önemli. Sonuca giden birinci adım olacak. Erdoğan, Karadeniz'de tahıl Koridoru planı. Burada özellikle Karadeniz Koridoru çok önem ifade ediyor. Konuyla ilgili olarak Putin ve Zelenski'nin yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Tahın, Buradaydı, Arpaydı, Ayçiçeği'ydi bunların dünyaya ulaşımı söz konusu. Bizim şu anda bu konularda sıkıntımız yok fakat dünyada sıkıntı var. Özellikle Afrika'da ciddi sıkıntı söz konusu. Bu konuda aracı olmayı devam ettirelim istiyoruz. Bir hafta on gün içerisinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaştırmaya çalışacağız. Erdoğan, samp hava savunma sistemi, Türkiye-İtalya-Fransa arasında büyük önem arz ediyor. NATO zirvesinde konuyu Macron'la ele aldık. Rabi ile Türkiye ziyaretinde görüşeceğim dedi. Bugün de ele aldık. İmza safhasına bir an önce gelelim istiyoruz. Savunma sistemlerimiz içerisinde büyük önem arz ediyor. Bir an önce imzaları atıp yola devam edelim. Erdoğan, düzensiz göçle mücadele, Yunanistan geri itmelerle İtalya için tehlike arz etmeye başladı. Geri itmede düzensiz göçteki insanlar İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz tüm gayreti göstererek bu insanları denizden toplayarak kurtarmaya çalışıyoruz. Ayrı sıkıntı İtalya'nın da başında var. Buradaki, göçün yöntemi insani ve hakkaniyetli olmalı. Denizlerimizde bu bireyleri görüyoruz. Sınırsız bir açıklık mümkün değil, bir noktada ağırlayan ülke dayanamaz duruma geliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ankara'da izinsizle DVT yürüyüşünde olay çıktı. Görevden alınıp... Hala <gülüyor> haber devam ediyor yaklaşık 20.32'ye kadar değerli dostlar. Bırak Öztürk'ün hapiste yargı... Burak başrol oyuncusu olduğu Protoş Osman dizinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hakaret suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın yeniden suç işemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşturduğunu gerekçe gösteren mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Burak Özçivit hapiste yargılanıyordu. Karar belli oldu. Oyuncu Burak Özçivit, başrol oyuncusu olduğu kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hakaret suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanın yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluştuğunu gerekçe gösteren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kar verdi. Oyuncu Burak Özçivit'in, Başrol oyuncusu olduğu kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle zincirleme şekilde alenen hakaret suçundan 4 yıl bir aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Özçivit ve müştekiler katılmazken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. 150 kişi olaya tanık. Duruşmada söz alan müşteki avukatı Yunus Gülüşk, Tüm taraflarca kabul edilen bu olayla ilgili 150 kişinin tanıklığı vardır. Sanığın suçu işlediği sabittir. Bu nedenle sanığın cezalandırılmasını istiyoruz dedi. Sanık avukatı Serkan Töper ise müştekilerin ve tanıkların anlatımları hayatın olan akışına aykırılık teşkil etmektedir. 150 kişinin gözlerine bakarak küfür edildiği iddiası hayatın olan akışına aykırıdır diyerek müvekkilinin beraatini istedi. 3 binası TL para cezası Davayı karara bağlayan mahkeme Sanık Burak Özçivit'in hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman ile sanığın kasta dayanan kusurunun ağırlığını dikkate alarak günlüğü 30 liradan 100 gün olmak üzere toplamda 3000 lira adli para cezasına çarptırdı. Suç tarihi itibariyle sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin olmaması, dosyaya yansıyan olumsuz tutum ve davranışlarının olmamasını göz önünde bulunduran mahkeme, San'ın yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. İddianamede Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede, Beykoz Rivada Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında Burak Özçivit'in dört set çalışanına yönelik tüfü ve hakaret içeren sözler söylediği anlatılmıştı. İddianamede, Oyuncu Özçivit'in zincirleme şekilde alenen hakaret suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl bir aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ünlü oyuncu... Ama haberlerimiz devam ediyor yaklaşık 20-32'ye kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Günün videosunda bugün yaptığı hareket ortada kaçtırıcı halı saha maçı box maçına döndü. Avucular da halı saha maçında kaleci diğer kaleye gol attıktan sonra yaptığı el hareketi sonrası sağda gerginlik yaşandı. İki takım oyuncuları birbirine girerken tekme ve yumrukların havada uçuştu kavga anları ise güvenlik kamerasından anlayan yansıdı. Halı saha maçı... Boks maçına döndü. Tekme ve yumruklarla birbirlerine girdiler. Avcılar halı saha maçında kaleci, diğer kaleye gol attıktan sonra yaptığı el hareketi sonrası sahada gerginlik yaşandı. İki takım oyuncuları birbirine girerken, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları halı saha kamerasına yansıdı. Kolay, avcılar ambarlı mahallesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde iki grup maç yapmak için sahada bir araya geldi. Dostça başlayan maçın son anlarına girilirken sahadaki sporcular arasında gerginlik yaşandı. Maçın bitmesine 5 dakika kala, kaleye gelen topu kontrol eden diğer takımın kalecisi topu karşı kaleye göndererek gol attı. Gol sevincini arkadaşlarıyla birlikte kutlayan kaleci, attığı gol sevinci sonrası yaptığı kol hareketine karşı takım oyuncuları tepki gösterdi. Maçı bırakıp birbirlerine girdiler. İki takım arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Her iki takım oyuncuları tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Sahadaki sporculardan birisi aldığı darbeler sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Sporcular arasında yaşanan kavga halı sahada maçı izlemeye gelen vatandaşların sakinleştirmesiyle son buldu. Yaşanan o gergin anlar ise saniye saniye halı saha kamerasına yansıdı. İllia! Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kafede oturanların üstüne kurşun yazıldı. Son dakika. Amerika Birleşik. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-32'ye kadar bu ekranlardayız değerli cihazlar. Biontech'e dava açıldı değerli izleyenler. Almanya Merkezi Biyoteknoloji Şirketi Kruvac, diğer Alman Biyoteknoloji Firması Biontech ve 2 iştirakı aleyhine mRNA teknolojisini kullandığı iddiasıyla patent davası açtı ve adil tazminat talebinde bulundu. Biontech ve 2 iştirakı aleyhine dava açıldı. Covid-19 aşısı için. Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi Curevac, diğer Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve iki iştiraki alel teknolojisini kullandığı iddiasıyla patent davası açtı ve adil tazminat talebinde bulundu. Curevac'tan yapılan açıklamada, BioNTech ve şirketin iki iştiraki alel teknolojisinde fikri mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle tazminat için Ulusal Bölge Mahkemesine başvurulduğu belirtildi. Açıklamada, Curevac'ın Covid-19 aşılarında kullanılan ürna teknolojisi üzerinde 20 yıldan fazla süredir çalışmalar yaptığı belirtilerek, Biontech'ten fikri mülkiyet hakları ihlali nedeniyle adil tazminat istendiği ifade edildi. Curevac'ın ihtiyatı tedbir talep etmediğinin belirtildiği açıklamada, aynı zamanda şirketin Biontech'in teknolojisine dayanan Covid-19 aşısının üretimini, satışını veya dağıtımını engelleyecek yasal bir işlem başlatma niyetinde olmadığı vurgulandı. Uzun zamandır belirsiz bir teknoloji olarak kabul edilen nanoteknolojisi, teknolojisi, Covid-19 salgını sırasında aşılarda kullanıldığında daha bilinir olmuştu. Bu güçlü savunma vurgusu. Bir yapılan açıklamada ise fikri mülkiyet haklarına değer verildiği ve saygı duyulduğu belirtilerek, Covid-19 aşısında tüm patent iddialarına karşı güçlü savunma yapılacağı vurgulandı. Açıklamada, Biontech'in Cumhuriyet olarak adlandırılan Covid-19 aşısının başarısına dikkati çekilerek Biontech'in aşı çalışması orijinaldir ve bunu tüm patent ihlali iddialarına karşı güçlü bir şekilde savunma yapacağız ifadesine yer verildi. Biontech, geçen yıl aşılardan 19 milyar avro gelir elde ederken gelirlerinin bu yıl 17 milyar avroya düşmesini bekliyor. A, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ankara'da A. Canlı yayındayız. Yönetme. Anlatmamıza geliyor mu? Haydi eyvallah. Buradan ilk savaş çıkacak evet, iddiasına sert tepki. En çok aranan haberler. <gülüyor> Ana haber <bölgülüyor> bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık. <gülüyor> <gülüyor> Masır Şevk'te Fatih Terim sürprizi yaşandı. Değerli bir ziyaretler. Türkiye'de yeni sezon heyecanı başladı. Ünlü teknik direktör Fatih Terim'de TV8'in fenomen yarışması Masterchef setini ziyaret ederek ünlü şefler görüştü. Masterchef Türkiye'de Fatih Terim sürprizi Masterchef Türkiye'de yeni sezon heyecanı başladı. Ünlü teknik direktör Fatih Terim de TV8'in fenomen yarışması Masterchef setini ziyaret ederek ünlü şeflerle görüştü. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya Sömer Sivri ve Danilo Zanlı'nın yer aldığı fenomen yemek yarışma programı eleme etabıyla devam ediyor. Allah'ım benim Allah fotoğraf Allah çektirdi. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim Twin sevilen yemek yarışması Masteldir Türkiye'yi ziyaret etti. Terim, ana Galatasaraylı olan şef Mehmet Yalçınkaya ile fotoğraf çektirdi. Terim'in programda görülüp görülmeyeceği ise merak ediliyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yeteme kısıtlı. Allah'a ve devam ediyor yaklaşık 22'ye kadar bu ekranla değerli izleyenler. Eren Sürenif çıktı kapının önünde cam verdiği görenler gözyaşlarına boğdu değerli izleyenler. Bulut'a kah kahreden bir meydana geldi. 68 yaşındaki epilepsi hastası kadının üzerine... Yemek yaptığı sırada tavada kızgın yağlar sıçırdı. Elbiselerini ve bütün vücudunu alevlere saran kadın sürünerek dışarı çıkmaya çalıştığı talihsiz kadın evinin önünde yaşamanı yitirdi. Olayı duyan yakınlar ise olay yerinde kadının hayatını kaybettiğini görünce gözyaşına boğuldu. Kadının elbiselerindeki alevleri söndürmek için yardıma gelene korkunç anları, anları anlattı. İşleri terkliyormuş. Evden sürünerek çıktı. Kadının önünde canlılardır görenler gözyaşlarına boğuldu. Bonuda kahreden bir ölüm meydana geldi. 68 yaşındaki epilepsi hastası kadının üzerine, yemek yaptığı sırada tavadaki kızgın yağlar sıçradı. Elbiselerini ve bütün vücudunu alevler saran kadın, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. Taliksiz kadın evinin önünde yaşamını yitirdi. Olayı duyan yakınları ise olay yerinde kadının hayatını kaybettiğini görünce gözyaşlarına boğuldu. Kadının elbiselerindeki alevleri söndürmek için yardıma gelenler korkunç anları anlattı. İşte detaylar. Kahveden olay, saat 16.30 sıralarında Aktaş Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Şükran Emre, 68, tüpün üzerine koyduğu tavada yemek yaptığı sırada üzerine sıçrayan kızın yağlar elbiselerinde yangın çıkardı. Kısa sürede bütün vücudunu saran alevlerden kurtulamayan Emre, Sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. Elbiseleri yanan kadını gören sürücülerin imdat çağrısı üzerine sokak üzerinde bulunan esnaflar su bidonlarıyla Şükran Emre'nin elbiselerindeki alevleri söndürdü. Yakınları gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Şükran Emre'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şükran Emre'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Emre'nin evinde yangın çıktığını duyan yakınları olay yerinde kadının hayatını kaybettiğini görünce gözyaşı döktü. Biz geldiğimizde sürünerek dışarıya çıkmaya çalışıyordu. Şükran Emre'nin elbiselerindeki alevleri söndürmek için yardıma gelen bir esnaf, trafik anında araç geçiyordu. Onların imdat... Yardım edin demesi üzerine elimizde su bidonlarıyla taştı. Üzerine döktük ama iş işten geçmişti. Vücudunun çoğu yanmıştı. Biz geldiğimizde sürünerek dışarıya çıkmaya çalışıyordu. Benim geldiğimde üzerinde elbiseleri hala yanıyordu dedi. İLA DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İşte son saatte yaşananlar değerli izleyenler. Ee, Ünlü isimler emniyete çağrıldı. Kadir Şeker, benzin zamı, kadro müjdesi, Ronaldo Messi ve çok daha fazlası. Şimdi size. Haber. Haber. Güncel. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sözleşmelilere kadro müjdesi, sarallar operasyonu, benzin fiyatları, Kadir Şeker Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Sözleşmelilere kadro müjdesi, sarallar operasyonu, benzin fiyatları, Kadir Şeker Son 24 saatte Türkiye ve dünya neleri konuştu? Hangi gelişmeler yaşandı? Günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. 500 bin sözleşmeli personele kadro müjdesi, sarallar operasyonu, Kadir Şeker davası, benzin fiyatları Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik. İşte bugünün öne çıkan haberleri. Erdoğan'dan Tavuk Koridoru açıklaması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Ankara'da ağırladı. Erdoğan basın toplantısında Karadeniz Koridoru önem ifade ediyor. Putin ve Zelenski'nin yaklaşımları önem arz ediyor. Görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Tahıl'ın dünyaya ulaşımı söz konusu. Bizde sıkıntı yok ama dünyada var. Bir hafta on gün içinde görüşmeleri yoğunlaştırıp neticeye ulaştırmaya çalışacağız ifadelerini kullandı. Son dakika, Karadeniz'de Tahıl Koridoru kullanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vererek duyurdu. 500 binası sözleşmeli personel için kadro müjdesi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Sözleşmeli personellerle ilgili diktat çeken bir açıklama yaptı. Ekim ayını işaret eden Akbaşoğlu, sözleşmeli personellerin kadro durumunu meclis açıldığında gündeme alacaklarını belirtti. Son dakika, 500 bin sözleşmeli personel için kadro müjdesi. AK Partili isim tarih vererek duyurdu. Sarallar Operasyonu'nda ünlü isimler emniyete çağrıldı. İstanbul merkezli 13 ilde sararlar olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 119 kişi gözaltına alınmıştı. Günlerce konuşulan operasyonda yeni gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi ile tanınan Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya ve Sinan Engin gibi ünlü isimlerin de soruşturmayla ilgili olarak emniyete çağrıldığı öğrenildi. Son dakika sararlar operasyonunda flaş gelişme. Ünlü isimler emniyete çağrıldı. Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya.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 Milli gelir 10 bin doları geçti, her ailenin kapısında otomobili var. Nefes operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik 8 suç grubuna operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada nefes adını verdiğimiz operasyonu başlattığımızı duyurmak istiyorum diye konuştu. Operasyon dahilinde 214 kişi için gözaltı kararı verildi. Son dakika içişlerinden nefes operasyonu. Bakan soylu duyurdu, sekiz suç grubu deşifre edildi. Kadir Şeker'in cezası düşürüldü. Yargıtay tarafından bozulan kararda Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı verildi. Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü. Şeker ifadesinde bıçağın sesinden korkar diye bıçağını çıkardı. Sadece yardım etmek istedi. Kadın aleyhime ifadeler vermiş dedi. Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı. Cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü. Benzinde zam iptali. Türkiye gündeminden düşmeyen akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Benzine 96 kuruş zam geleceği iddia edilmişti. Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimden dolayı benzine yapılması planlanan 96 kuruşluk zam iptal edildi. Son dakika, akaryakıt fiyatlarına zam konuşuluyordu. Flaş gelişme yaşandı, benzin. Ronaldo ve Messi için aynı takım iddiası. Cristiano Ronaldo, Kırmızı şeytanların yeni sezon öncesindeki ilk antrenmanına katılmadı. Takımdan ayrılacağına dair iddialar çıkan Portekizli Yıldız'ın yeni adresinin Barcelona olacağı öne sürüldü. Öte yandan geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan ayrılarak Pisp'nin yolunu tutan ancak kariyerinin en kötü sezonlarından birini geçiren Lionel Messi'nin eski takımına geri dönmek istediği öne sürüldü. Son dakika Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den dünya futbolunu karıştıracak hamle. Ezeli rakibe gidiyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ankara'da izinsiz LVVT yürüyüşünde olay çıktı. Yasaklı ülk köpekten ata kop... Fela Haber bu haberimizde tarikhaber.com'an haber bitiren sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız... ...bize destek destekleyebilirsiniz. Daha mutlu daha ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle yaklaşıklarıyla sonuç